Akupunktur. akupunktur, binlerce yıllık geçmişe dayanan bir tedavi yöntemidir. Yin denilen negatif güç, yang denilen pozitif güç, evrensel değişkenlik ve denge konusundaki ilk çağ felsefe kuramına dayalı, kaynağını uzak doğu ve Çin'de bulan akupunktur, vital enerji kavramını hedef almaktadır. En son çalışmalar, akupunkturun immün sistemin güçlendirilmesindeki etkisi üzerinedir. Kısaca akupunktür, organizmanın kendi bozukluklarını düzeltebilme gücünü harekete geçiren bir bilimdir. Hipokrat, canlıların kendi kendilerine iyi olma güçlerinden ve iç hekimden söz etmiştir. Ayrıca paraselsus'ta yaşamın sadece dış hekimin çabalarıyla var olmayacağını, dıştaki hekimin ancak içteki hekime yardımcı olabileceğini dile getirmiştir. Örneklemek gerekirse bir kemik kırığını ele alalım. Kemik kırılıyor ve dıştaki hekim onu düzenleyip alçıya alıp bırakıyor. Sonra bakıyoruz ki kırılan yer inanılmaz biçimde kaynamış ve onarılmış. Burada iç hekim ve ö veya iç güçler yani organizmadaki biyoregüler güçler rejenerasyonu sağlamış ve onarımı gerçekleştirmiştir. Bu örnekte dikkat etmemiz gereken nokta, sadece kırılan kemiğin onarılması değil, onarılan yerin eski haline gelmesiyle onarımın durmasıdır. Yani kontrolden çıkmaması, biyoregüler gücün tam yerinde işi bitirmesidir. Buradaki mekanizma, kırılan kemikten kalkan uyarının periferik sinirler aracılığıyla MSS'ne ulaşması ve MSS'den çıkan komutlarla biyoregüler gücün faaliyete geçmesidir. Eğer bünyenin biyoregüler gücü bu kadar mükemmel ve başarılı olmasaydı, organ gerçekleşmezdi. Yara tamiri ya da operasyonlarda gördüğümüz sonuçları canlılar kendileri başarmaktadırlar. Hayvan organizmasına da uygulanmış akupunktur, tanı ve tedavide ağrılı deri noktalarından yararlanma yöntemidir. Akupunkturun tanı ile ilgili kullanılışı, bir ya da birçok organın fonksiyon ya da lezyon bozuklukları ile birlikte bulunan ve zorunlu olarak kesin nitelikleriyle birlikte değişik hastalık belirtilerinin meydana getirdiği bir bütün anlamına gelen, böylece bu patolojik noktaların vücuttaki yerini belirleyerek hastalığın ya da fonksiyonel bozukluğun tanısına varmamızı sağlayan, ister kendiliğinden, ister parmak bastırarak ağrılı deri noktalarını araştırmak olgusudur. Akupunkturun tedavide kullanılışı, Adından da anlaşılacağı üzere acuz, iğne, punktura, batırma, ister deri altı hücre dokusuna yüzeysel olarak, ister kas kitlesi içine az ya da çok derince olarak tanısal deri noktaları üzerine bir iğne batırılması olgusudur. Bu noktaların bazıları hasta organ üzerinde yağ denilen güçlendirici bir etki yaparken, diğer bazı noktalarda yin denilen yatıştırıcı bir etki yaparlar. Hedef içinde vital enerji dolaşan wingleri, kanal ve kollateraller birbirleriyle doğru noktalarda birleştirmektir. Gerçekten de kırıktan kalkan uyarı gibi, vücutta nokta ya da noktaları uyarmakla hastalıkların tedavisini başlatabiliyoruz. Eldeki bir akupunktur noktasına bastırmakla baş ağrısı geçebiliyor. Sırttaki bir akupunktur noktasını uyarmakla, bir akciğer rahatsızlığı düzelebiliyor. El bileği ve ayak bileğindeki noktaları uyarmakla yıllarca uykusuzluk şikayeti olan bir hasta, düzenli uykusuna kavuşabiliyor. El, ayak ve batındaki noktaların uyarılmasıyla konstipasyon, kabızlık şikayeti sona erebiliyor. Sadece başta yer alan iki akupunktur noktasının uyarılmasıyla depresyon tedavi edilebiliyor. Bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz. Akupunktur iğneleri birkaç saniyeden akut ağrılar için 5-10 dakikaya organların dengesi için birkaç saate ve hatta birkaç güne kadar duran akupunktur sürelerde yerlerinde bırakılabilirler. Akupunkturla tedavide önemli olan akupunktur noktalarını bilmek, noktayı lokalize etmek, Vakanın durumuna uygun noktaya, gereken iğne batırma ve iğne manipülasyonu tekniğiyle uyarıyı gerçekleştirmektir. Bir iğne batırmanın yüz tekniği olduğu göz önüne alınırsa, bu işin pek de kolay olmadığı anlaşılır. Akupunkturun çok önemli bir özelliği vardır. Akupunktur yer, zaman, malzeme, ilaç gibi koşullara bağlı kalmadan, basit aletlerle her zaman ve her yerde hastalara müdahale edilmesini sağlar. Akupunktur uygulamasının çabuk, basit ve kullanışlı olmasından dolayı hastaya anında müdahale edilip rahatsızlığı kontrol altına alınabilir. Yararı ise acil vakayı acilen tedavi edebilmesidir. Hatta sadece akupunktur uygulamasıyla tedavi edilemeyen bazı acil hastalarda anında müdahale ile vakanın acilliği ortadan kaldırılıp daha sonraki batı tıbbının tedavi uygulamalarına iyi bir temel oluşturur. Örneğin, akut miyokart enfarktüsünde şiddetli göğüs ağrısı ön koldaki bir akupunktur noktası kullanılarak sıfır ortadan kaldırılmakta, daha sonra batı tıbbı tedavi yöntemi uygulamalarıyla iyi sonuçlar alınmaktadır. Akupunkturun bir diğer önemli özelliği de kullanım alanının genişliğidir. İstatistiklere göre şu anda 300'den fazla hastalıkta akupunktur uygulanmaktadır. Bunlar da dahiliye, cerrahi, kadına doğum, nöroloji, ortopedi, KBB ve çocuk kliniği de Ilgi alanlarına giren bir dağılım göstermektedir. Bu kadar basit bir yönteminin uygulanmasıyla böyle çok çeşitli hastalıkların tedavi edilebilmesi gerçekten de diğer tedavi yöntemlerinin erişemediği bir durumdur. Akupunkturun tedavi uygulamalarındaki yenilikler elektroakupunktur, nokta enjeksiyonu, lazer akupunkturu vs. akupunkturla tedavi edilebilen hastalıkların sayısı